Kendi bir denedim. Ben de denedim. Alo Arkadan çıkan kamera. <gülüyor> <gülüyor> Neden bitti vallahi ben de bilmiyorum. Yok be. Ondan Ben bu kız. Sana bir bardak gönderelim mi? İster misin? Evet, bardakla bir Her şey saat sonra kapanacak mı? Kendi kendini imha edecek. Evet. Tamam dragan. <gülüyor> Elin ayağına ne oldu? <gülüyor> At GG. Tamamlanmış oldu. At şöyle ya. hocam istersen, o kendi kendine yanar zaten. Oy! Merhaba Web Tekno takipçilerim. Merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar, bu videoda kendi telefon numaramızı ifşa alıyoruz. Ama neden? Neden? Çünkü sizden sorular gelecek biz telefonumuzu ifşa alalımızdan. Aslında bu bir soru cevap videosu gibi düşünebilirsiniz ama bunu birazcık da eğlenceli bir hale getirmek istedik sizler için. Bu arada bunlar Ozan'la benim kişisel hattım değil arkadaşlar A tabii evet. de şirket içinde kullandığımız bir hat. 2 saat sonra da hat kapanacak. 2 saat içinde aradınız, aradınız zaten şimdi Instagram'dan paylaşımını yapacak Ozan. Ondan sonra bu hatta elveda muhtemelen diyeceğiz. Şimdi ben çok merak ediyorum neler olacağını. Bu kısmı da aslında kayda alalım istedik çünkü bir fotoğraf hazırladık ve burada telefon numaramızda yazıyor. Ben bunu yavaştan şimdi paylaş şim ve paylaşımdan Telefonu hemen sonra bir 30 saniyesini çalmaya başlayacak. Evet arkadaşlar şimdi stonimiz düştü ve bakalım kim arayacak. İlk arayan kim olacak? İlk arayana hediye verebiliriz. Bak düzgün bir şey çıkarsa böyle. Son arayana. Güzel bir sohbet. Son arayana da bir şeyler veririz tamam, bakalım. Hadi bakalım. Bir bakalım. Ortadakinin günahı ne? <gülüyor> Allah. Abi arıyor. Vallahi geldi. Alo. Alo. Buyurun kimi aramıştınız? Web Tekno'dan bu numara paylaşıldı. Bu numaradayız diye. Web Tekno mu? O kim? Evet, teknoloji kanalı. Allah Allah Görüşmeler. bir yanlışlık var herhalde. Yok yok dostum doğru aradım. Merhaba. Mithat <gülüyor> abi. Evet <gülüyor> benim. Ekran kartıları güncellemeleri, postlar mesela. Onu sorabilirim. Allah şu an gözümün önünde 3 tane ekran kartı var. Muhtemelen haftaya bunların videosu girecek. O videoyu bir izlemeni tavsiye ederim. Takipte kal. Teşekkür ederiz aradığınız. Kendine çok iyi Kendine bak. İyi bakın. Hoş Hadi görüşürüz. Kal. Tamam. ilk arama geldi. Şimdi bakalım. İlk arama geldi. Şu an Mesaj geliyor varsa her yerden geliyor şu an. Bir daha arıyor. Arıyor. Aç bakalım. Alo, iyi günler. İyi günler. Buyurun efendim. Abonelik saati şey var iktim ben. Anlamadım. Normalde saati var iktim de. Lan, maalesef, ha, buyurun acılı alayım, acısız. Ahmet Bey, 2 değerli günümüz. Evet, ben işten ayrıl. Ayrıl. Tamam. Adres? Hazret. İstanbul Caddesi. Şehir neresi? Nilüfer. Nilüfer'de bizim servisimiz yok. Aa, maalesef. Orası neresi tam olarak? Burası İzmir tarafları. Dedektno Damacana Salonu burası. Web, İzmir, web Tekno Malmacun Salonu. İzmir aynı. Özweb Tekno. Aa kargo ve günde gelir. Yok kargoyla gönderemeyiz ya. yolda bozulabilir. Müşteri memnuniyeti çok önemli bizim için. Peki peki Teşekkür tamam, ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Bir an başka bir yere bağlayacağım diyecek diye çok bekledim ama olmadı. <gülüyor> bakalım şimdi ne isteyecekler? Alo. Alo. Selamlar. Adın ne? Ee, Hazar abi ben. Hazar tamam. Hazar bir sorun var mı bize? Ben kendim burada İzmir'de oturuyorum abi. Ankara'dayım tamam. Hava subaylığı yapıyorum da. Abi sizle tanışmak istiyorum yani. Normalde ofise kabul ediyoruz böyle bizi <gülüyor> takip eden arkadaşlar. Pandemi sürecinde işler biraz farklı gidiyor Hazar maalesef. Pandemi <gülüyor> bitince <gülüyor> ama çayımızı içmeye bekleriz. Az valla şu an gerçekten çok gelmek istiyorsun ya. Tam şu an. mı? Evet abi. Tam şu an gel o zaman. Gel Ozan ben. Gel abicim. Ben bekliyorum tamam seni. Abi. Lütfi olmasa da ben seninle fotoğraf çekeceğim. Tamamdır abi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Ofiste mi Ofisteyiz. Evet gel. Tamam, gel. Tamam. Hazar, gel. Hazar gel. Hazar gel. Hadi görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz abi. Evet biri Hazardım. geliyor şu, anda şu an. Abi sen niye adamı kırıyorsun ki adam gelmek istiyor. pandemi dönemi. Bak abi maskeni adam bizim için ta nereden. Bir dakika, aç, dur ben açacağım. Aç. Web teknoloji odasınız şu an. Buyurun efendim. Ozan ben yanımda Lütfi var. <gülüyor> <İyi>. Ama teşekkürler de <gülüyor> sen pek iyi gibi Sen tam olarak neredesin şu an? Yok telefon çekiyor ama telefon biraz sanki derinlerde gibi geliyor. <gülüyor> ben de bir deneyim. Ben de bir Tamam evet, buyur. Dinliyoruz. seksi Seksiy sesli arkadaşımız senin ses sorunu bekliyoruz. <gülüyor> Onları satıp araba alıyoruz. Öyle değil mi? İsim neydi? Ozan. Aa ben de Ozan. Ozan sizin aranızda çok ortak noktalar. Ben buradan gideyim bence. Ozan. Konuşmaya Sen... devam etmek istiyorsan ikiyi falan tuşla. <gülüyor> <gülüyor> Ozan var mı mısın? Benim vaktim evet, evet. çok. Başka insanlar benimlemiş, Peki Ozan. Ben <düşündüğün gülüyor> için teşekkür ederim. Bence sen numarasını kaydet Ozan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alo iyi günler. İyi günler buyurun. Seninle görüşüyorum değil mi? Evet, evet <buyurdu>. doğrudur. <gülüyor> Bir sorun olacaktı. Bekle sana bu kuruluş amacı neydi? Ben nerelere geldi size? Doğru yolda mı gidiyor? Helal olsun. Güzel soru bugün. Günün bu bence en iyi sorusu olabilir şu ana kadar gelen. Şimdi webteklonun kuruluş amacı zaten biz yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Teknolojinin en samimi hali olarak YouTube üzerinde yayınlar yapıp, bir de haber sitemiz var takip ediyorsan biliyorsundur. Oradan haberleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kuruluş amacımız bu. Gün de üzerine her, her zaman bir şeyler katıyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz. Zaten takip ediyorsan da ilerlemenin de farkındasındır. Yabaya farkındasındır. Onun kadarından burada internetten bu yasakların mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin yasakları sizden öğrenebilirim. Adın neydi bu arada? Afet fazla ateş fazla arkasına diyor. Tamamdır. Çok memnun olduk. Bu Ante güzel de geri de dönüşün Antel'e sevgiler. Bu güzel geri dönüşün için de teşekkür ederiz. Ne <gülüyor> demek. İyi günlerdir. Hadi abi. görüşürüz. Hadi. Sağ ol. Şu an arkada WhatsApp'ta 700 mesaj yok, mı? 50 var mı? Yok. 1050 tane mesaj WhatsApp'ta var WhatsApp'ta ve yaklaşık WhatsApp'ta cevap vermemiz yok mu? Siz dediniz ya az önce aynı andırlar. 500'e yakın da bir cevapsız çağrı var WhatsApp'ta. Bir açalım bakalım burada ne var. Alo. Alo. Ben teknolojiyle görüşüyordum. Evet hep teknoloji görüşüyorsunuz böyle. Adın ne bu arada? Biz fark etmedik. Benim abiciğim. Neyin adı abi? Duymadım. Anlamıyorum ki. Vallahi, vallahi ya. Vallahi benim, yemin ederim benim. <gülüyor> ben o zaman yerde lütfen ikimiziz evet. <gülüyor> Abi bana sık Whatsapp'ta atar mısınız ya? Evet. evet, şu an Whatsapp'ta arkada yaklaşık 1600 tane falan mesaj var. Bayağı bir çaba vermemiz lazım. Burada da çok zor o. Kusura bakma. <gülüyor> Başka bir sorun var mı senin bize soracağın? Ben şimdi telefon almak istiyorum güzel bir tanışa. Oyunca abi ne yapmam lazım mesela. Güzel bir telefon ya. Ortağında bir telefon Bütchen almak. Bütçen ne? Kaç para olacak bu para onu söyle ona göre. Şimdi ama an, biz sana evet. şunu al deriz o telefon bir ay sonra çok artar fiyatı o zaman evet. nasıl olacak? İşte onu ben de bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum vallahi <gülüyor> Nasıl yapacağız? Kim bilir bunu? <gülüyor> Allah bilir. Doğru söylüyor. 2000 liraya şu an General Mobile GM 20'lere bir bakabilirsin. Onlar güzel. GM 20 Pro bulursan alabilirsin. Ha şey 2 saat sonra telefon kapanacak mı? Kapanacak. Evet. Kendi kendine imha edecek. Evet. <gülüyor> abi. Tamam dragan. Ha görüşürüz. Kendine iyi bak. <gülüyor> Hoşçakal Yiğit. Tamam. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Abi. Hadi görüşürüz. bay bay. Hadi görüşürüz. Sağlıkla. Evet ya. ya. Yiğit izliyorsan videoyu selam Yiğit buradan. İyi bayağı tatlı cidden. Alo selamlar sesin çok az geliyor dostum. Tamam. tamam telefon dünyası ile ilgili birkaç soru buyur sorabilirsin. Arkadan çıkan kamera. <gülüyor> Neden bitti? Valla ben de bilmiyorum. Neden bitti arkadan çıkan kamera teknolojisi? <gülüyor> Modüler telefon tasarımından evet. bahsediyor. Modüler telefon tasarımları çok tutamadı piyasada. Çünkü hani kullanım açısından zor oluyor. İnsanlar günlük hayatında çok rahatça kullanamıyordu onları. Dolayısıyla onları kaldırdılar. Tekrardan telefonu içine gömdüler. Duyabildin mi dostum cevabı? Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz kendine iyi bak. Alo. Alo. Merhaba. Adın nedir dostum? Adım Muhammed. Muhammed. Hoş geldin. Gel abi. Adını bilmiyorum ama özür dilerim. Ozan. Sütü çok güzel. Nasıl oldu? Bilmiyorum. çok hoşuma gidiyor Saçın ne? çok güzelmiş. Niye öyle diyor saç? Ne kılın ya? Beklemiyorum böyle bir şey. Ozan saçlarını kuş sütüyle yıkıyor mu? <gülüyor> Sırrı bu. Evet Ozan. Söylesene evet, sırdın. Abi ne? bir sıram yok yani Allah vergisi böyle yarapmış. Teşekkür ederiz aradığın e, için. E, Kendine iyi bak. Hoşçakal. Haydi bay bay. Alo. İyi günler dilerim. Abi. İyi Sağ günler. Olsun. Senin adın neydi? Benim adım Eren abi. Eren. Hemen sorunu alalım o zaman. Genelde hep en ağır oyunlara bakıyorsunuz. Şey yapmaya çalışsanız üzülmeyin. Biraz da düşük oyunlara bakmayı bakmayacaksınız diyorum. Mesela bir tavsiyem var mı? Abi şu oyuna mutlaka bakın dediğim bir oyun var mı? İyi ya Zula var mesela. Valorant olsun. E, Valorant'ı bütün ben... oyun testlerine sokuyorum ben ya. High Five falan diyorum. Super Mario. Evet. Tamam. Ya bakalım değerlendirelim. Teşekkür ederiz dönüşüm için. Sen en son hangi oyunu oynadın peki? Ben Echo Bistro oynadım. Ha, bilmiyorum duymadım hiç. Ama bakacağım senin için oynadım. Teşekkür ederiz aradığın için. Küçüklükten beri izliyoruz. Abim de anlatıyor. Okulda akıl tahtası izlemektikleri zamanlar açık olan bir series diyorlar. Vay be, teşekkür ol, ederiz. O zaman teşekkür. abine de selam söyle bizden olur mu? Aleykümselam abi. Tamam hadi görüşürüz. Abi. Vay be. Akıl tahtalarda dönüyor videolarımız. Sevgili bir sohbet olacağını söylemiştik. Alo, evet. mükemmel bir Alo buyurun evet. evet. Oho harikasınız abi. <gülüyor> Sen de harikasın. Sizce teknolojik endüstrinin gelişimini ne yöne doğru görüyorsunuz? Mesela sizin göğsünün... İleriye doğru desem ayıp olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olur, gülerim kapatırım sanırım. Aynen. Gel <gülüyor> gözünü seveyim Size göre insan insanoğlunun... Faalında teknoloji endüstrisi olarak hangi üne kanalize olması kendi gelişimimizi uzaya daha daha... uzaya uzaya uzaya tamam. aynı. Ama şimdi uzun uzaya burada bu meseleyi tartışırsak sadece bu videonun konusu olacak gibi. Senin var mı bir tahminin fikri? Ben aynı görüşte olduğumuzda çok mutlu oldum biliyor musun? Aklın yolu bir Bora. Abi, tamam. Ellerimden öptüğüm gözlerimden öptüğüm kendisine çok. Eyvallah sen oldum. de çok sağ ol. Tamam. Abi hazar geliyordu nerede kallı hazar ya aklıma geldi. Birazdan tamam. girecek kapıdan. Ben fotoğraf çekeceğim. Alo. Alaiküm selam. Aleyküm selam buyurun. Sona, ben sona, ben sona, yükseliyor mu? Yükseliyor. Yükseliyor. <gülüyor> kaç olsun mesela bir terabayt olur mu? O kadar O kadar zaten bir terabyte yapmıyorlar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> sen kaç yaşındasın Muhammed bu arada? <gülüyor> tamam sen bizi bayağıdır takip ediyorsun Muhammed. herhalde. Sana bir bardak gönderelim mi ister misin? Bardağın <gülüyor> abi. Bardakta yani iftardan sonra su falan içersin. Web tekme bardağı istemiyor mu Olur. E olur mu olmaz mı? Bir karar ver ama. Tamam olur olur. İyi o zaman ben senin şimdi bak bu telefonunu kaydediyorum. Seni bu video çekiyoruz şimdi. Bittikten sonra arayacağız, adres bilgilerini alacağız anlaştık mı? Evet. İyi hadi kendine dikkat et görüşürüz. Ne yapayım ben bardağı dedi ay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi boşver dedi ya. Su, su içersin, içersin yani ne diyeyim. Boşver dedi ya. Alo selamlar. Ya şaka gibi vaat sun. Şaka açarız. gibi açarız valla. Görüyor ee, bak 100 kere aradımlar. Rahat bak 170'i var. Bir ekran bak, görüntüsü bayağı atsana. Bayağı. Eğer gerçekten 170 kere aradıysan sana bardak göndereceğim. Hemen ee, eden atıyorum. Bir de şunu merak ediyorum. 184 kere bizi aradın. Sorun nedir? Aslında sorun da yoktu güzel <gülüyor> Osmal. <gülüyor> <gülüyor> göstereyim 184 kere gerçekten. Dur ver ben onu sıkışatın alayım. İyi bakalım. Görüşürüz madem bak, başta sorun yok. İyi bakalım. Görecek al. Hazar geldi. Hazar geldi. Allah adam geldi. Hoş geldin. Bravo. Adam Adadın. videoya geldi. Helal. Geleceğen dedi gel. Bir dakika sen askerim demiştin. Görüntüye evet. çıkma sorumlu musun? Sorabileceğin birisi varsa bir komutanın vesaire. Sıkıntı olabilir aslında. Tamam, kullanmayız o zaman. Ben zaten sizin için geldim, ben bu video için değil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah kahretmesin. İsim neydi? Ben Rize'den diyorum bu arada. Rize'den. Türkçe, röztürk. Teknolojiyi takip ediyoruz, okuyoruz. Bugün şu gelişmiş, şu böyle olmuş vesaire. Evet. Tamam, bu gelişmeler güzel. Fakat bazen de haberlerde görüyoruz, bu gelişmeler bizim aleyhimize de işliyor. Bu kadar, bu denli büyük bir hızlanma ve bu denli büyük bir gelişmenin sonu ne? Ne olacak yani? Biz ne zaman, nerede patlayacağız? Niye biz patlayalım biz de de? ki? Niye kötü düşünüyorsun canım? Ne gerek var? İyi düşün, iyi olsun. Hayır. Aynen. Sen robotlar dünyayı yerine getirecek mi diyorsun şimdi? Yok be! Ondan bahsetmiyorum. Ben bu den hızlı büyümenin sonucu ne olacak onu merak ediyorum. Biraz sanki geriye doğru gitsek iyi olur gibi değil mi? Yok be! Ben teşekkür ediyorum sizlere. Biz görüşmek teşekkür ederiz. O zaman ben selamlar. iftardan sonra bizim yerimize de birerize çay iç. Evet, görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> Alo! <gülüyor> Elin ayağına ne oldu? <gülüyor> o zaman nasıl yapsak? Samsung A21'in bir adet var şimdi. Benim, tamam mı? Ya ben ne yapayım abi? En güzel çeken ne? Siz iyi bilirsiniz. Kaç para var? Var abi de para. Tamam ya iPhone al ya da Samsung'un çok üst bir modelini alabilirsin. Fark etmez. ikisi de güzel çekiyor. Ya da çok kamerayla işin varsa git fotoğraf makinesi al oğlum. Bilmiyorum yani. Biz sana bir soru soralım. Mars'ta şimdi bir koloni kurdular. İnsanları çağırıyorlar <gülüyor> oraya yaşamak için. Gider misin kalmayla? Bu erkek olsa gitmez. Tamam, Karışık <gülüyor> olacak. Dünyada ilk olmak isterdim yani. Mars'ta <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Elmas hiç böyle düşünmemiştir bence olay. <gülüyor> Sağol, Sağ ol, görüşürüz dikkat et kendine. Alo. Aleykümselam. Ricada mısın şu anda? Şu an videodasın Merhaba, herkese selamlar. Abilerimden videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yürü be, helal, helal olsun. olsun. Vallahi helal olsun. Bunu diyen olmuş muydu abi? Bir kişi bir oldu. Kişi Sen <gülüyor> ikinci oldun. Helal olsun. Abi ikinci el, sizde iPhone falan var mı ya? Ee, <gülüyor> var. Bir dakika şuradan var. çıkartayım diyeceksin. Yok mı, oğlum. Sizde ne gezer ikinci el iPhone? Sizde telefonlar şey geliyor, değil mi? Deneme olarak. Sonra geri gönderiyoruz. Evet, inceleme ürünü, basın ürünü diye geçiyor onlar. Geliyor bizde, inceledikten sonra geriye paketleyip gönderiyoruz. Peki o paket gönderdikten sonra onlar satılmıyor mu? Bir dakika dursana markadan, Ozan anlatsın şimdi. Markadan markaya değişiyor o. Yani kimi markalar tekrardan gerçekten onu geri dönüşüm yapıyor gün sonunda. Kimisi de bizden alıp tekrardan satışa çıkartabiliyor ama genel olarak hani bir yüzde vermemiz gerekirse yüzde doksanı falan geri dönüşüme gidiyor. Dikkat et kendine madem görüşürüz. Hoşçakal. Abi kendinize Allah'a emanet olun. Sen de sağ, sağ olasın. Haydi eyvallah. Şimdi biz postu 2 saatlik atmıştık. Son 1 dakika yani son 1-2 arama yapalım cevaplıyoruz yapalım canım. Alo. <gülüyor> Hello, merhaba merhaba. Var mı bir sorun bize? Yok ya, yani, çok güzel yani. bir sorun yok. Sizin so olsun? Sorun? Torun var mı bize, bize soracağın? Bize soracağım bir soru var. Mı? Merak bir şey var mı? Ya tamam, biz sana soralım mı? Bir tane soru. Tamam. Evet, yani şimdi diyelim ki sınırsız param var, tamam mı? Bir teknoloji markete girdin, içerden bir tane ürün alabilirsin sadece. Ne alırdın? Konsol alırdım. Şu an alamazdın ki yok yerde, nasıl alacağım? Evet, olmak bulmak çok zor. Yandı senin bedava hakkın şu an. Hadi görüşürüz Geçimler. bakalım. İyi günler. Şimdi açacağımız arkadaş sonuncu çünkü 2 saatlik bir süre vermiştik. O da bitti. Bistin. Alo. Hı -hı. Buyurun. Selam. nasılsın Teşekkürler. Çok şanslısın biliyor musun? Oha abi. Adın ne? Kerem. Neden çok şanslısın dedim biliyor musun? Neden? Çünkü 2 saatlik süre vermiştik Instagram'da. Şu an en son seni açtık. Oha çok iyiyim abi ya. Kerem diyelim ki Mars'a bir koloni kuruldu. Tamam mı? Evet ya. abi. Gidip evet. yaşar mısın orada? Arkadaşlar yok ama orada yine arkadaşlıklar edineceksin. Yani. Artık uzaylı mı olur ne olur orası belli olmaz. Abi bir de bir kız verseniz tamam ya. Hayda. Ya oğlum Mars'a gittik de o kaldı ya. Kerem sen de. A few minutes later... Abi ben cevezde aldım bastım abi ya. Çok mu battın? 300 attım da düştü ya. Ben anlamıyorum vallahi Kerem bu işlerden. Bozdırayım abi? Bilmiyor. 1 hour later. Şey diyeceğim, bu kesin de. Evet. Ee, hani 1 milyonluk bitcoin aldı ya o zaman abi. Evet. Bayağı kâhettirir ya. Evet, bayağı kâhettik. Biliyoruz bunu, bunu herkes biliyor zaten. <gülüyor> Kendim <sıkıntı yok. gülüyor> Kesmeye gerek yok orayı. Two years Evet abi sen şu işlemcilerden anlar mısın ya? Yani? Pek anlamam ya. Yani. Ozan abi anlar mı? O da anlamaz bence. Sen ama sor belki biliyoruzdur. Abi mesela <gülüyor> Intel in işlemcileri çok pahalı abi. Ebayşin mesela... Adı var abi, de... abi. adı. Boşver Intel'i AMD'ye devam. Kerem var mı isteğimizden? İnşallah bir gün buluşuruz abi. Aleyküm selam abi. Tamam Kerem görüşürüz. Abi. görüşürüz. Oğlum ben ailemle bu şey kadar konuşmuyorum için. Kerem 7,5 dakika oldu. <gülüyor> en son son bir şey söyleyebilirim miyim dediğinin üstünden 5 dakika falan geçti. <gülüyor> Ne yapacaksınız abi bu attık abi kapat Biraz daha konuşursak yiyeceğim attı. Kamera arkasındaki herkese buradan görüşürüz buradan İbrahim de selam olsun. Tamam aleykümselam. <gülüyor> Kamera arkasındakiler de sana el sallıyordu. Haydi hoşça kal. Görüşürüz kendinize. Haydi başlayalım. görüşürüz. Kerem'den sonra kimse aramamaya başladı neredeyse. Kerem öyle bir kitledik evet, telefonu. Evet. Şimdi son görüşmeyi de yaptık. Baya bir mesaj geldi bu arada arkadaşlar. Şimdi şöyle bir whatsapp'ı açacağım. 999 artı yazıyor zaten evet, yanında. Evet, 376 sohbet, 1757 arama sadece whatsapp üzerinden var. Evet. SMS'le bakmak istiyorum. 377. O selamı görsen yeter. Abi numaraları burada gizliyoruz mecburen. Abi meşgule niye atıyorsun? Atmadık oğlum meşgule kimseyi. Kontrüm bitti, bir paket yükle. <gülüyor> <Demiş> bir <gülüyor> sen attın mı çıkartıyor. Evet, sen okumaya devam et. Abi gözün seveyim. Aç aç, aç aç aç aç. abi? Toplam 104 kere aradım. Ne olur demiş. Vallahi denk gelmemiş dostum ya. Sura bakma. Passaba girdim. AYT TYT grubuna girmişiz. Evet. Vay agam hoş gelmişsin. Hattı çıkardık telefonun içinden. Evet. Artık bu hattın bence sonuna geldik ki. Kesinlikle sonuna geldik. Burada arayan, bir şeyler var. Arayan arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki hatta sağlamlık testi yapın. Biz de sizi kırar mıyız? Asla kırmayız. Hemen düzeneyi kurduk buraya. Attı. onun arasına bir sıkıştıralım. Evet. Böyle dezenfektanımızı damlatıyorum üstüne. Yanıcı madde. Al ee, de Denemeyin. Şu var ya en sevdiğim alet ya. yılın icadı Çabuk bu. Çabuk dezenfektan uçuyor. Heee. Evet. Sağlamlık testi de yapmış olduk hatta. Biraz böyle da destekleyeyim şurada. Baya yanıyor şu an. Hat, hat hat. GG. tamamlanmış oldu. At şöyle hocam istersen o kendi kendine yanar zaten. Oy! Ben fektanı yiyince iyice alevlendi. Zeynep bırak tabağa git. Şu atayım üzerine bir şey? <gülüyor> azar geldi. Bizimle telefonda konuştu. Azar gibi. hala kamera arkasında bu arada. Videoya sadece katılmak istemedi arkadaşlar. Onun dışında Azar merhaba. Azar'ın sesi, <gülüyor> sesi var. Kendisi <gülüyor> gözükemiyor ne yazık ki. Hatta da testini yaptığımıza göre ne diyelim? Artık videomuzu kapatabiliriz evet. arkadaşlar. Videomuz her zaman olduğu gibi şu aşağıda beğen butonu var. Beğendiyseniz ona basmayı unutmayın. Bir de kafanda takılan her zaman olduğu gibi herhangi bir soru işareti varsa yorumlardan bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir web teknolojisi görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça, hoşça kalın, kalın efendim hoşça kalın Ha bir de ekranda <gülüyor> ekranda bağlantılar var onları da tıklayabilirsiniz başka videolara gidiyor Evet. Değil mi ortadakilerden de abone olabilirsiniz da bir daha, daha abone, söyleyeyim ortadan da abone olabilirsiniz arkadaşlar Bittik mi gerçekten bittik. Bu bittik. sefer bittik <gülüyor>